Ne lanet bir akşam Kurudu yapraklarım görmedin hiç Kanlı bir mektup bıraktım ihanetinde kül oldum gülüm Bugün sen olamadın Bugün sen de döner miyim Kaldırımda sızmalıyım Yarına pek umudum kalmamış Ve mazi silah Canımı sıkmıyor da kafama sıkıyor tanrım Her ben an şiirlerim terk etti Sen de silah Halimi görme kavuşmuyor yakan Beni hiç hatırlıyor musun? Onun kollarında Ben aşkta devrim oldum aynısın ve moraran Boraran parmaklarım izmaritle aşkı yaşar Benimle beceremedim başkasıyla aşkı başar Kanlı bir mektut mu? Yine sen yoksun Nasıl kaybolduğumu bilmiyorum sarhoş Bana dokunsan almayacağım beni tutmasan atlayacağım kuru yapraklara ezdim geride papatyalar kana Bir olamadım saçımdan, söz etme aşktan Bir memleket misin sinirsalem okunuyor bu akşam Yaşamıyor aşk öldüren bir kaza Hep topluyorum kendimi de dönüyorum en başa Her gün duyuyordum beni oysa Yardım etmiyordu Sana bölüyordum kendimi Bir aşık etmiyordu Görmeyen gözlerin artık başkasıyla meşgul Bu dünya bana zindan, ahiretim kurtardı Karanlık aylı odam kirlendi, umutlarım da artamıyor Deride kalan sahte sevgiler de harcanıyor o günden beri sakat kalbim yerinden kalkamıyor Ben soluk alırken her gün yaşayamıyorum ben üzüm hüzün bari sistin. Ardından ağlıyor bu şehir hayli hissi Seni temizliyor kalımdan duman bıraktım pisli Omuzlarımda taşıyamamaktan bu aşktan vazgeçtim lanet bir akşam kurudu yapraklarım görmedin hiç Kanlı bir mektup bıraktım okumadın İhanetimle kül oldum gülüm bugün sen olamadın Bugün de senle döner miyim kaldırımda sızmalıyım lanet bir akşam kurudu yapraklarım görmedin hiç Kanlı bir mektup attım okumadım İhanetinde kül oldum gülüm Bugün sen olamadın Bugün de senle döner miyim Kaldırımda sızmalıyım